Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah Dolunay'a doğru giderken hazırladığım videolar e, Dolunay videoları haftalık yorumlar Kasım ayı burç yorumları hepsinde bahsetmiş oldum ancak e, ekstra bir video çekmenin gerekli olduğunu düşündüğüm bir gündemden bahsedeceğim e, günlük yorumlara şu sıralar devam edemiyorum çünkü benim için e, çok e, zaman ve mesai gerektiriyor. Bunun yanı sıra danışmanlıklarım var. Tabii ki özel hayatımda bir takım sorumluluklar var. Birden fazla işi aynı anda yetişmeye çalışıyorum. Bir de ufak bir bebeğim var biliyorsunuz. Bu nedenden dolayı yetişemeyebiliyorum gündemlere. Her gün paylaşamayabiliyorum. Ancak yine de ekstra önem ve mahiyet gerektiren günlere dikkat çekmek için Özel videolar paylaşıyorum. Bundan bir önceki videom Kasım ayının şanslı günlerini içeren videomdu. Şimdi de önemli bir günden bahsetmek istiyorum. Dolunay videom zaten yayında. O zaten oldukça önemli bir gündem ancak sürekli olarak aynı şeyleri tekrarlayarak laf kalabalığı yapmak istemiyorum. Burada farklı konulara dikkat çekmek istiyorum. Aslında herkesin paylaşmadığı içeriklere de yer vermek istiyorum ki sizin açınızdan rehberlik edecektir. 14 Kasım gününden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 14 Kasım günü aslında benim dediğim gibi Kasım ayı burç yorumlarında olsun, haftalık yorumlarda olsun bahsetmiş olduğum bir detay ama bu kalabalık gündem içerisinde çok fazla dikkat çekmemiş olabilir. Sizin dikkatinizi çekmemiş olabilir. Diğer önemli gündemlerin arasında erimiş ve kaybolmuş olabilir. Peki ben neden 14 Kasım gününden bahsetmek istiyorum? Buna değineyim. Çünkü 14 Kasım günü her ne kadar e, 13 Kasım'da yine e, 14 Kasım'da yine e, güzel etkileşimler gerçekleşiyor olsa da bir diğer önemli gündem ve nüstenin arasındaki sert açı. 14 Kasım günü gerçekleşecek. Bu sert açı e, birkaç gün boyunca da etkili olacak arkadaşlar. Bu sert açı neler getirecek? E, ve Aynı e, gün içerisinde gerçekleşen Merkür-Neptün üçgeni bu açıyı yumuşatacak mı? E, bir gün öncesinde gerçekleşen Güneş-Pluto e, etkileşimi bunlara destek olacak mı? Ve biz bu Venüs-Neptün karesinden zararsız bir şekilde nasıl çıkabiliriz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. E, hangi burçlara daha çok etki getirecek? Hangi derecelerde daha çok etkili olacak? Hangi konular e, daha çok gündeme gelecek? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi... Öncesinde biliyorsunuz arkadaşlar dolunay haftası içerisinde meydana gelen bir etkileşim ve haftalık yorumlarda zaten gün ve gün, gün, be gün bu etkileri paylaşıyorum. Dolunayın akabinde hala 14 Kasım tarihinde dolunayın etkisinde olacağız ve o gerginlik, o karar aşaması üzerimizden atılmış olmayacak. Biliyorsunuz ben zaten videolarımda bu dolunayla ilgili ee, oldukça pozitif şeylerden bahsettim ve e, bu dolunayın diğer dolunaylara benzemediği sadece dolunay olmaktan mütevellit gergin enerjiler barındırdığını aslında e, elimizdekilerden vazgeçersek çok daha iyilerini bize geleceğini ve bir çeşit e, ne ekersen onu biçersin ve neden vazgeçersen neden vazgeçmeye cesaret edersen neyi bulabilirsin? Sorularının cevabını alacağımız bir dolunay olacağından bahsetmiştim. Ancak tabii ki her dolunay her kişiyi aynı oranda etkilemiyor arkadaşlar. Burada özellikle sürekli vurguladığımız kişisel haritalarınızdaki etkiler sizin haritanıza özel. Örnek veriyorum. Geç, geçirdiğimiz dolunay 19 derece boğa burcunda gerçekleşti. Dolayısıyla yükselen her boğa aynı oranda etkilenmedi. Siz yükselen boğa olabilirsiniz. Yükselen akrep olabilirsiniz. Bizim anlatmış olduğumuz yorumlar salt yükselen burca göre genel yorumlardır. Ben tek tek derece derece anlatmaya kalksam yükselen boğaları sadece 30 dakikada anlatabilirim en iyi ihtimalle. Çünkü her bir dereceye bir dakika ayırmış olmam gerekecek. Burada özellikle 19 derece boğa burcunda. Gezegen dizilimi olanlar yükseleni, güneşi, ayı, tepe noktası, 19 derece boğa burcunu kesenler ve 19 derece boğa burcunda veya akrep burcunda veya kova burcunda veya aslan burcunda kişisel gezegeni olanlar bu dolunaydan e, direkt etki alan kişiler olacak arkadaşlar. Çünkü e, doğum haritalarında e, doğrudan buraya bir tesir olacak. Bunun yanı sıra. Özellikle su burçlarından yani 19 derece balık, 19 derece yengeç ve e, yine akrep burcundan bahsediyorum. Buralardan destekler gelecek. Yani bizim anlatmış olduğumuz yorumlarda e, hem Dolunay'ın kendi bireyselliğinde e, açıları hem de sizin kişisel gezegeninizdeki açılar oldukça önem tesir ediyor. E, burada da e, özellikle böyle bir durum söz konusu. Tabii ki biraz biraz sonra anlatacağım bu Venüs Neptün e, karesi her birinizi aynı oranda etkilemeyecek. Zaten bunun için bu videoyu hazırlıyorum. Kimleri, ne oranda etkileyecek ve hangi dereceler burada önem arz ediyor olacak. Öncelikle 14 Kasım günü günün ilk saatlerinde, e, gece saatlerinde Merkürle Neptün arasında güzel bir etkileşim meydana geliyor arkadaşlar. Merkürle Neptün arasındaki bu güzel etkileşim Merkür'ün akrep burcunda ve Neptün'ün balık burcunda olmasından dolayı su elementinin oldukça aktif olduğunu gösteriyor. Bu etkileşimin tam gerçekleştiği saatlerde 0 1 saatlerinde özellikle birçoğumuzun uykuda olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla özellikle 14 13 Kasım'ı 14 Kasım'a bağlayan gece gördüğünüz rüyalar var. Hatırlamaya çalışın. E, mesaj içeren rüyalar olabilir arkadaşlar. Gerçekten e, güzel ilhamlar verebilir size. E, rüyalarınızla e, alakalı rehberlik sağlanabilir. Dediğim gibi özellikle su burçlarında, toprak burçlarında, fark etmez ateş burçlarında 15-16 derece civarındaki gezegen dizilimlerine mutlaka dikkat edin. Artı, eksi e, 3 veya 5 orb kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi. Burada e, Merkür ile Neptün arasındaki bu güzel etkileşim dediğim gibi birçoğumuzun uykuda olma ihtimaline binaen tam e, gerçekleştiği saatlerde rüyalarımıza yansıyabilir. E, daha güzel bir uyku çekebiliriz bu arada. E, daha huzurlu, daha mutlu hissedebiliriz uyandığımızda kendimizi. Çünkü e, zihnimizin daha berrak olacağı, hayallerimize kavuşma noktasında daha umutlu olacağımız, e, özellikle bu hafta e, oldukça şanslı ve bereketli bir hafta diyebilirim. Ancak bu hafta içerisinde bu videonun da konusu olan önemli görünümden bahsetmek istiyorum sizlere. O görünümde Venüs ile Neptün arasındaki kare. Biliyorsunuz Venüs astrolojide iyicil e, gezegen olarak kabul etmiş olduğumuz bir gezegen. Neptün de esasında Venüs'ün bir e, üst skalası diyebileceğimiz bir gezegen. E, Neptün biliyorsunuz uzunca bir süredir balık burcunda ve retro hareketine başladı. Neptün retrosuna ilişkinde videoyu paylaşmıştım sizlerle. Şimdi Venüs ise yay burcunda hareketini sürdürüyor olacak 14 Kasım tarihi itibariyle. E, özellikle gün boyunca Venüs ve Neptün karesi aktif olacak hatta birkaç gün boyunca da bu etkileri hissediyor olacağız. Her ne kadar belki de en şanslı hafta olsa, en güzel enerjiler olsa da Venüs Neptün karesi bizleri hayal kırıklığına uğratabilir. Özellikle ikili ilişkiler noktasında bir takım vazgeçişler, melankolik haller, romantizm, aşk, sevgi gibi konularda, beklentiler konusunda çok ciddi e, hayal kırıklıkları yaşatabilir. Özellikle Neptün retro olmasından ötürü e, bu etkiler genelde e, geçmişle alakalı olacaktır. Yani geçmişten beri süre gelen beklentiler, geçmişten beri süre gelen hayaller. Bir gün olur, bir gün gerçekleşir, bir gün şöyle olur şeklinde kurmuş olduğunuz hayallerin e, Bugün geldiğinde istediğiniz ve beklediğiniz şekilde gerçekleşmediği gerçeğiyle yüzleşebilir ve bunun üzüntüsünü yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu sadece bir açıdan baktığımız takdirde ortaya çıkacak bir şey ve özellikle değişken burçlar bunu fazlasıyla hissedecek güneşi, yükseleni ayı. Önemli kişisel gezegenleri yay burcunda, balık burcunda, İkizler burcunda ve başak burcunda konumlananlar bu etkiyi doğrudan hissediyor olacaklar. Peki hangi dereceler aktif olacak? 15-16 dereceler arkadaşlar yani 12 ile 18 derece arasında gezegen dizilmeniz mevcutsa bu etkiyi doğrudan alabileceksiniz ancak orta derecelerde meydana geleceği için önemli bir yapılanma süreci olacağından da bahsetmeliyim yani. Beklentiler noktasında neyi ne doğrultuda tutmalısınız kimden ne beklemelisiniz bu beklentilere yüklemiş olduğunuz duygular ve anlamlar nelerdir bunlarla ilgili bir yapılanma ve inşa süreci olacak esasında ve bir takım kararlar vereceksiniz ve bunu icraata koymak isteyeceksiniz neden orta derecelerde meydana geliyor bu görünüm dolayısıyla bir şeylerin girişini yapmışsınız bir şeylerin beklentisine girmişsiniz kararını vermişsiniz. Ancak şartlar beklediğiniz şartlar yerine geldiğinde karşılığı görememişsiniz. Tabii bu haritanızdaki temsil edilen alanlara göre değişim gösterecektir. Yay ve balık alanlarına bakın, özellikle haritalarınızdan örnek veriyorum. Yükselen Başak Burcuysanız bu etkiyi. Özellikle ikili ilişkiler ve ikili ilişkileri geleceğinizle alakalı e, konumlandırmanız noktasını yaşayabilirsiniz. Bir yükselen ikizler burcuysanız keza aynı şekilde ilişkinin akıbeti, kariyeriniz, geleceğiniz, ne yöne doğru gideceğiniz, e, ilişkinin bu yönde geleceğinize olan katkısı, desteği veya ilişkinin, e, Olumsuz tesire e, gibi konular gündemde olacaktır. Tabii neden e, değişken burçları ve orta noktaları daha çok etkiliyor? Çünkü onların köşe evlerinde konumlanıyor arkadaşlar. Yani 1, 4, 7 ve 10. evlerde konumlanıyor. 1, 4, 7 ve 10. evler aslında bizim e, kırılma noktalarımız, e, önem verdiğimiz, hayatımızda değer verdiğimiz noktalar ve ikili ilişkiler noktalarımız. Yani kendimiz, ailemiz, Eşimiz, partnerimiz ve geleceğimiz bu evlerle temsil ediliyor. Dolayısıyla her ne kadar gökyüzünde Neptün, Merkür arasında, Güneş, Merkür arasında, Jüpiter, Uranüs arasında, yani birçok icil gezegen arasında güzel etkileşimler olsa da Venüs, Neptün karesi özellikle ikili ilişkileri, özellikle kadınlarla ilgili konuları, burası da çok önemli, kadınların Özellikle sanatla, güzelliklerle ilgili konuları, daha duygusal ve naif konuları biraz zorluyor arkadaşlar. Kadınlarımızı biraz zorluyor, sanatçıları biraz zorluyor. Bunun yanı sıra eğer e, hayata daha naif bakan, daha çok e, duygularıyla bakan bir insansanız sizleri daha zorluyor. Ve diyor ki değişken burçlarda gerçekleşmesinden mütevellet diyor ki şartlar değişebilir zemin altından kayabilir sen buna hazırlıklı olmalısın her zaman her şeyi beklediğin ve istediğin şekilde gerçekleşmeyebilir diyor özellikle 14 Kasım günü öğle saatlerinde arkadaşlar öğle saatlerine doğru 10 ila 12 civarında venüs ay ile de karşıt görünüm yapacak bu nedenle özellikle 14 kasım günü öğle saatlerine kadar da çok yoğun duygusal durumlar içerisinde olabiliriz duygularımız tabiri caizse alt üst olabilir çünkü ay burada venüse karşıtlık yaparken neptine kare yapacak çünkü ay ikizler burcunda konumlanmış durumda gün içerisinde dolayısıyla duygusal olarak biraz Kırılgan bir gün arkadaşlar. Kırılabiliriz. incinebiliriz. Özellikle değişken burçlar. Orta derecelerde önemli gezegen dizilimleri olan burçlar. Ekstra önem ve hassasiyet göstermeli diyorum. Bu uyarıyı da yapmak istedim. En azından ara ara önem verdiğim açıları sizlerle paylaşmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla... Dolunay kabinde 14 Kasım gününü güzel bir şekilde geçirebilmeliyiz. Biraz daha olaylara gerçekçi bakmaya çalışalım. Biraz daha e, hani nasıl diyeyim polyanna gibi veya aşırı melankolik bir bakış açısıyla değil. Ne aşı, ne olumlu uçta ne olumsuz uçta. Biraz daha realist bakmaya çalışalım. Çünkü e, bugünkü açılar özellikle kadınları ve dediğim gibi duygularıyla hareket eden insanları e, biraz e, mantığın dışına çıkmaya e, sevk edebilir. Evet. Yani ben bunu yapmıştım karşılığı bu muydu ben böyle istemiştim böyle mi olacaktı gibi düşünceler ve söylemler içerisinde bulabiliriz kendimizi bu nedenle dediğim gibi mümkün mertebe duygularımızı hayatımıza önemli tesir olacak şekilde konumlandırmayalım diyebilirim. Evet, e, paylaşmak istediklerim bu kadardı. Umarım faydalı olur. E, 14 Kasım günü yaşadığınız şeyleri aşağı yorumlarda paylaşırsanız ve yeni video fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız ve kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız yine çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler, kişisel haritasını öğrenmek isteyenler, e, yıllık veya 6 aylık analiz yaptırmak isteyenler evrenselkadınbilgeçme.com adresime e-posta gönderebilir veya Instagram'dan beni Opicus Astroloji hesabından takip edip bana DM yoluyla ulaşabilirler. Her birinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın.